hocam bu fizik tedavi yöntemleri nelerdir? En etkilisi nelerdir bunlardan? Şimdi fizik tedavi ve rehabilitasyon olarak bir fizik tedavi yöntemleri var. Elektroterapi, elektrik stimülasyon, sıcak soğuk uygulama, parafin gibi, ultrason gibi. Diğer rehabilitasyon olarak daha çok hastanın hareket kısıtlıkları ile ilgili olarak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 Anlam hastayla konuşmak, neyde sıkıntı olduğunu anlamak. İkincisi hastanın hangi harekette kısıtlı geçirdiğini tespit etmek muayenede, fiziksel muayenede. Sonrasında gerek, gerekirse görüntüleme yöntemleri yapılarak, mesela dizi ağrıyorsa diz emarı ya da dizi röntgeni gibi, boynu ağrıyorsa boyun emarı gibi. Bütün bunlar yapıldıktan sonra sorun tespit edilip, ona göre tedavi planlanır. Yani tamamen ağrıya yönelik olan bölgenin e, testleri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 Ortaya çıkan sorun da aynı değil, aynı nedenle de çıkmamış olabilir. O yüzden yine yani hasta özel olması lazım. Evet.